Televizyenler Türkiye'nin tarafsız. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Ömer Tarık Mazzal. Tarık Haber ana haber bülteni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çakılsak değerli dostlar. Sosyal cep Tarık Pinterest Tarık Haber, Telegram TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Tumblr Tarık Instagram et Tarih Haber, Twitter et Tarık Haber, Reddit, Instagram, Facebook'u söyleseyiz. Youtube, Tarih Haber TV, VK, Ömer, Harik Yılmaz, Yaptırlarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar. Ee, Big Olay'da yayınlayın efendim. Bigolay kanalımız Tarih Haber TV'den mücadele alışabilirsiniz. Değerli dostlar, Up Canlı yayında yayınızda Up Canlı yayın kanalınız Tarık Aberti ile bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'de yayındayız değerli dostlar ki kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, like, like kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bu arada e, Twitch'de de yayındayız değerli izleyenler. Twitch kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Az önce de dediğimiz gibi değerli dostlar, like'de yayındayız. İki kanalımız Tarka Bet Gülen. Bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar Twitter'da yayınlayız Twitter'da sohbet odalar var biliyorsanız Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz Ben ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Son dakika haberine göre Polonya'ya füze düştü. Ölenler var. Hükümet acil toplantı yaptı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü. Hayatını kaybedenler var değerli izleyenler. Son dakika haberine göre NATO üyesi olan Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belmadov köyüne kayna bilmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet sözcüsü Peter Müller sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Meştoski Ulusal Güvenlik Komitesini acil olarak toplantıya çağırdı ifadesini kullandı. Son dakika, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü. hayatını kaybedenler var. Son dakika, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü. Hayatını kaybedenler var. Son dakika haberi. NATO üyesi olan Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan füze köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Moray Ecik, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdığını ifadelerini kullandı. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Füze kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. kritik yerleri vuruldu. Can kaybı var. Acil toplantı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Moray Egeki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı ifadelerini kullandı. Müller, Toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında Çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 güce saldırısı düzenlediğini Açıklamıştı Aa. Ana sayfaya dönmek için Tıklayınız Ana Haber bültenimiz devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık e, Bir saatte bu ekranlardayız ve Diğer haberimize geçiyoruz sosyal medyaya damga vurdu. Bu e, damga vuran medya medya e, meydan okuma geldi. Kelimi ortaya koydum dedi değerli izleyiciler. Martesyos'u Oğuz Alper Öktem'den Eyv Aksuya hozde meydan geldi. Kelimi ortaya koydum dedi. Elektrikli scooter uygulaması Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasındaki gerginlik sosyal medyada taşındı. Martının kurucusu Vesyos'u Oğuz Alper Öktem İstanbul Taksikçiler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yeni duy, e, duyurdukları tek araçla giderim platformunun korsancılık olduğunu öne sürüp yargıya da başvuran Aksu'ya sert sözlere seslenen Öktem, adaletin üzerinde değilsin, ailemi tehdit edemezsin, kellemi ortaya koydum, hotre meydan dedi. Haber, haber, günceli. Mart'ı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan, kellemi ortaya koydu. Mart'ı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan, kellemi ortaya koydu. Elektrikli scooter uygulaması Mart'ı ile İstanbul Taksiciler Odası arasındaki gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Mart'ının kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yeni duyurdukları tek araçla gidelim. Top Platformunun korsancılık olduğunu önüne sürüp yargıya da başvuran Aksu'ya sert sözlerle seslenen öptem. adaletin üzerinde değilsin, ailemi tehdit edemezsin. Kellemi ortaya koydum, kodri meydan dedi. Elektrikli skuter şirketi Mart'ı geçtiğimiz günlerde tak tek araçla gidelim uygulamasını duyurmuş ve İstanbul'da paylaşımlı araç kullanımının önünü açan bir sistem geliştirdiklerini açıklamıştı. Martı olarak bundan para kazanmayacaklarını da açıklayan şirket hakkında ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yasal işlem başlattıklarını açıklamıştı. Uygulamayı korsancılık olarak nitelendiren Taksiciler Esnaf Odası, bütün resmi kurumların uygulamanın iptali için gerekli girişimlerde bulunduğunu duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından ise Martı kurucusu ve ceosu Oğuz Alper Ökten, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dikkat çekti. Ökten Twitter hesabından bir video yayınlayarak Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti. Kapısına adam yollayıp tehdit ettiğin şirket, Türk bayrağını New York'ta dalgalandıracak. Adaletin üzerinde değilsin, ailemi tehdit edemezsin diyen öpten paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı. Ofisime iki tane adamını gönderdi. Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan ite EO Başkanı Eyüp Aksu'ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Bir şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalanacak. Sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için özsiyi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun. Bu olay yıllardır yurt dışında var. Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpol denen olay yıllardır yurt dışında var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şerite geçebilirsin. Adaletin üstünde değilsin, bunu yapma. Bir de veya kulağıma geliyor. Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar. İstediğimiz kararı aldırırız gibi imalarla insanları, savcıları, hakimleri tövmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma. Bırak kariyerimi kellemi ortaya koydun. Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada 7 gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Aspari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kendimi ortaya koydum. Podri meydan. Türkiye'de bir yıl. New York borsasına açılıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O ülkeye pasaportsuz gidilebilecek. Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ola haber bitenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve haberimize geçiyoruz değerli izleyenler bu arada <gülüyor> Borsaya şöyle baktığımızda dolar günü 18,60 1918'e ,19 düşüşle altın 1.62'le yükselişle ve İstanbul borsası günü 4.657'le günü yükselişle kapattılar Dolar da yine yükselişle kapattı. 18.60'la değerli izleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Herkes merak ediyordu. Rekor sonrası fiyatlar geldi. Altına alacaklar dikkat. Fırsat bu fırsat değerli izleyenler. Son dakika haberine göre fiyatı fırladı. Altın fiyatlarına yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı. Altın bir müddet daha dedi Son dakika haberine göre vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Son gelişmenin ardından gram altın fiyatlarına yeni rekor geldi. Son bir haftada 100 doların üzerinde değer kazanan ons altında 2020 Temmuz'dan bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Peki altın fiyatlarına yükseliş devam edecek mi? Stratejik gücüne Paksoy altın yatırımcılarının merak ettiği sorunun cevabını verdi. İşte son dakika haberinin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika fiyatı fırladı. Altın fiyatlarında yükseliş devam mam edecek mi? Mam Uzman isim açıkladı altın bir müddet daha. Son dakika fiyatı fırladı. Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı altın bir müddet daha. Hı. Son dakika haberine göre vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Son gelişmelerin ardından gram altın fiyatında yeni rekor geldi. Son bir haftada 100 doların üzerinde değer kazanan ons altın da 2020 Temmuz'dan bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy altın yatırımcılarının merak ettiği sorunun cevabını verdi. İşte son dakika altın haberiyle ilgili detaylar. Son dakika, altın fiyatları haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yatırımcısının yüzünü güldüren Duram altın rekor seviyelerde hareket ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilikle herkes altın fiyatları bugün ne kadar? Düştü mü yükseldi mi? Altın daha da yükselir mi? Sorularına yanıt arıyor. Güncel altın fiyatları için tıklayınız. Geçtiğimiz haftaya 1631 dolar seviyesinden başlayan Ons Altın, bir haftada 1789 dolara kadar yükseliş kaydetti. Altının 10'su Temmuz'den bu yana görülen en iyi performansı sergilemiş oldu. Ons Altın ve Döviz kurundaki hareketle birlikte gram altın da tarihi rekorunu tazeledi. Altının gramı 1068 lirayı görerek yeni zirvesini belirledi. Altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin fiyat baskılarının yavaşladığını göstermesinin ardından geldi. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği merak edilirken, stratejist Cüneyt Paksoy konuyla ilgili münete değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, altın fiyatları ve piyasa ile ilgili şunları söyledi. Uzun süre agresif Şahin Fed etkisiyle baskılanan Ons Altın, son dönemde Fed'in politika değişimi algısının piyasalarda önem kazanması ve piyasanın aynı 2008-2014 benzeri kötü veriyi piyasa moduna geçmesi, yani resesyon beklentileri sebebiyle ve ekonomik aktivitenin daralma riski sebebiyle Fed'in vites küçültük sonra da en geç Mart Mayıs gibi duracağı, hatta 2023 sonunda faiz indirimine gidebileceği beklentileri piyasalarda fiyatlandıkça ons altında da birikmiş enerjinin yukarı yönlü, potansiyel gösterdiğini izliyoruz. Altının bir müddet daha yükselmesi mümkün. Son gelen Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi de FED'e dair algıyı destekleyince piyasada oluşan bu iyimserliğin özellikle altını baskılayan iki major grafikte aşağı yönlü etkisi de hesaba katıldığında altının yukarı yönlü hareketinin bir müddet daha devam etmesi mümkün görünüyor bu hareket güvenli limandan daha ziyade iki sebebe dayanıyor birincisi çok birikmiş bir enerji vardı. 1600-1700 bandı içinde 50 aylık ortalama civarında ciddi potansiyel biriktiren altının yukarı yönlü hareket göstermesi sürpriz değildi. İkinci olarak da genel emtia hareketi olarak yukarı hareket oluşan altının katıldığını görüyoruz. 14-15 Aralık tarihinde Fed ve Avrupa Merkez Bankası, ECB, toplantılarında merkez bankalarına dair algı değişmedikçe, Tekrar Şahin duruş olgusu piyasaya hakim olmadıkça global piyasalarda devam edebilecek iyimserliğin altın üzerinde yukarı yönlü potansiyel etkisi olabilir. Gram altında bin lira altına her çekilme alım fırsatı. Teknik olarak hareketin devamı için 1750-1775 üzerinde kaldıkça, 1800 pilot üzerinde kuvvet kazandıkça hareketin tekrar 1902-2080 bölgesine gitmesi mümkün olabilir. Ama 1700 desteğinin altına tekrar geçiyorsa 1650 civarını test etmeye başlıyorsa ons altın hareketini de sorgulamak gerekecektir. Bu hareketin gram altına etkisi de 1068 lira ile rekor olarak geldi. Hareket 1050 lira üzerinde kaldıkça 1075-1100 liralara kadar potansiyel taşıyabilir ons altındaki harekete göre dolar sabit kalsa bile. Ama stratejik olarak bakarsak kısa ve orta vadede 1000 lira tribuk seviyenin her altına çekilme kademeli olarak alım fırsatı olduğunu gösterdi. Aşağı geri çekilmeler kademeli olarak alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam etmeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon frene bastı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklenenden düşük gelmesiyle piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz artışını yavaşlatması beklentisi yükseldi. Daha düşük bir faizi fiyatlayan piyasalarda dolar endeksi geçen hafta yüzleten fazla geriledi. Euro-dolar paritesi ise endeks ve tahvil faizlerinde yaşanan hızlı geri çekilme ile son 3 ayın zirvesine çıktı. Ancak dolar endeksi haftanın ikinci gününde yeniden yükselişe geçerken, ons altında ise geri çekilme yaşanıyor. Doların düşüşünü durduran açıklama ise Fed yetkilisinden geldi. Enflasyon verisinin ardından açıklama yapan Fed yöneticisi Gilles Topheraller, Faiz artışlarının gelecek toplantılarda da devam edeceğini ve bu süreçte daha çok yolları olduğunu belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fiyatı dudak uçuklatıyor. Ana haber bilgilerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. 35.000 lira ceza yedi değerli izleyenler. Aracını denize attı. Yaptığı hareket yüzünden bakın bir de ne cezası at. 35.000 lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı. Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi değerli izleyenler. Kocaeli'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Gece saatlerinde iki arkadaşıyla beraber denize girip kaçak alınan bir midyeci jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Enişenin çıkarılan kaçak müddecilere götürüldükleri karakolda 35 bin lira ceza yazıldı. Karakoldan çıktıktan sonra sinir, sinirine hakim olamayan kaçak müddeci aracıyla limanın bariyerlerini kırarak aracını denize itti. Kaçak müddeci bu hareketin ardından bariyerlere zarar vermesinden dolayı bir ceza daha yaz. Haber, haber, yaşam. 35.000 lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı. Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi. 35.000 lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı. Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi. Kocaeli'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Geçenlik saatlerde iki arkadaşıyla beraber denize girip kaçak avlanan bir midyeci jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Denizden çıkarılan kaçak midyecilere götürüldükleri karakolda 35 bin lira ceza yazıldı. Karakoldan çıktıktan sonra sinirine hakim olamayan kaçak midyeci aracıyla limanın bariyerlerini kırarak aracını denize itti. Kaçak midyeci bu hareketinin ardından bariyerlere zarar vermesinden dolayı bir ceza daha yedi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak midye avcısı 35 bin lira ceza kesilmesine kızarak, hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Araç, vinçle denizden çıkarıldı. Yayalar onlarla karşı karşıya gelince neye uğradıklarını şaşırdılar. Karakoldan çıktı. Aracını denize attı. Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, çak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar jandarma karakoluna götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35.000 lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan Aç, hafif ticari aracına binerek Eski hisar Feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren Aç iskelenin önüne gelerek aracından indi. Aç aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Cezayı yedi bir de hatıra fotoğrafı çektirdi, bedel ödendi. Bir ceza daha yedi. Jandarma ekipleri, hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün de saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı. DDA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tepki yağıyor, Fenerbahçe'ye tam Arda sözleri geldi değerli izleyenler. Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçe taraftarının çileden çıkardı. İskoçya milli takımıyla yarın karşı karşıya gelecek olan Amile futbol takımında Hakan Çalhanoğlu'nun basın toplantısında kullandığı sözler Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Arda Güler'in çok daha fazla süre almasını savunan Hakan Çalhanoğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren Sarılacılar taraftarlar Jorges'in son kararlarının arkasında olduklarını belirtti. Spor, Spor, Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı. İskoçya milli takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A milli futbol takımında Hakan Çalhanoğlu'nun basın toplantısında kullandığı sözler Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Arda Güler'in çok daha fazla süre almasını savunan Hakan Çalhanoğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren sarı lacivertli taraftarlar, Zorges'e susun kararlarının arkasında olduklarını belirtti. Arda Güler a Milli futbol takımının basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı sözler sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Arda Güler'in tecrübe kazanması için maçlarda oynaması gerektiğini söyleyen Çalhanoğlu'na tepki yağıyor. Korunmasına gerek yok. Zor gece susun Arda'yı oynatmıyorum çünkü onu koruyorum açıklamasına karşılık cevap veren Hakan Çalhanoğlu, Ben küçük yaşta Avrupa'da oynadım ve öyle tecrübe kazandım. Kimsenin birini korumaya ihtiyacı yok. Arda'nın daha çok süre alması gerekiyor. Umarım istediği süreyi alır, dedi. Arda Güler için resmi açıklama. Şimdi tam zamanı. Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı. Hakan'ın bu açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Hakan'ın Jorge susun işine karıştığını düşünen sarılı civertliler, milli oyuncuyu topa tuttu.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 Gökberz daha çok konuşulmuştu ayrılmanın nedenini anlattı. Acun programı, programı ilk yapmaya başladığından beri değeri Değerli yaniymiş. Athena grubunun özü Acun Uluca ve O Ses Türkiye ayrılığının neden ayrıldığını anlattı. Athena grubunun solisti Gökhan Uzo uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte çalıştı. Acun Uluca ile neden yollarını ayırdığını açıkladı. Eksi sözlükte bir yazarın ce e cevap ver vermesin ama acının seninle yollarını ayırması için baskı gör gördüğü doğru mu? sorusunun yan yanıtlayan Özoguz, özellikle cevap vermek istiyorum diyerek O Ses Türkiye'ye veda sürecini anlatmış. Magazin, magazin, güncel. Atina Gökhan Özoguz'dan Acun O Ses Türkiye açıklaması neden ayrıldığını anlattı. Atfena Gökhan Özoguz'dan Acun Alıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması, neden ayrıldığını anlattı. Atfena grubunun solisti Gökhan Özoguz, uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte çalıştığı Acun Alıcalı ile neden yollarını ayırdığını açıkladı. İşi sözlükte bir yazarın cevap vermezsin ama, Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu, sorusunu yanıtlayan Özoguz, özellikle cevap vermek istiyorum diyerek O Ses Türkiye'ye veda sürecini anlattı. Başlıyor. Oynadığı kendi yolunda filmiyle 25 Kasım'da hayranlarıyla beyaz perdede buluşacak olan ünlü müzisyen Gülhan Özoguz, ekşi sözlükte kullanıcıların sorularını yanıtladı. Özoguz, son yıllar jüri üyeliği yaptığı o ses Türkiye'den neden ayrıldığı konusunda gelen bir soruya verdiği cevapla da dikkat çekti. 5 Sene Yeterli Bir Süre Bir ekşi sözlük yazarı, Özoguz'a cevap vermezsin ama, Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu? diye sordu. Özellikle cevap vermek istiyorum yanıtını veren Özoğuz, ayrılık sürecini ise asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. Beş sene doldu. Acun daha çok diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için zamanını doldurduğunu düşünüyorum aslında. Beş sene yeterli bir süre ya dedi. O ses Türkiye müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptı. O Ses Türkiye gibi programların müzik sektörüne katkısı sizce gerçekten var mı? Saf şov biznes olay yoksa, şeklindeki soruya da yanıt veren Özoğuz şunları söyledi. Bir şeyi yapmak için o ortamın bir takım gerektirdikleri var evet. TV'de program yapmak çok benim anladığım bir iş değil ama. O Ses Türkiye kesinlikle müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptı. O dönem bizim kültürümüzdeki farklı canlılar ortaya çıktı. Çıkan çok iyi arkadaşlar var, çok iyi müzisyenler var, profesyonel hayatlarına devam ediyorlar. Keşke hep olsa. Milletvekili adayı olacak mı? Sosyal medyada gündeme ve siyasete dair yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Göhan Özogut, milletvekili adayı olmak için daha neyi bekliyorsun? Sorusuna ise milletvekilliği çok değişik bir olay ya. Bizim gibi insanlar sanatlarını icra ederken halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşünüyorum. Samim bir şekilde kutlayarak yaşamak çok daha mantıklı geliyor bana yanıtını verdi çarpıcı açıklama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra ana sayfaya dönmek için tıklayınız tiktok fenomeni <gülüyor> yaren alaca bakın hangi ünlü ile sevgi ana haber bitenimiz devam ediyor yaklaşık e, bir saati bu ekranlarda ekranlardayız dostlar. ve diğer haberimize geçiyoruz Kiev füzeleri Kiev e füzeri saldırı yapıldı deriz izleyenler, Kiev'in kritik yerleri e, vuruldu, can kaybı var. Son dakika haberine göre Kiev'de peş peşe patlamalar meydana geldi. Apartmanlar ve enerji altyapıları vuruldu. Can kaybı sayısı açıklanmadı. Son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki apartman vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Ekiplerin olay yerine gittiğini belirtti. Saldırıda devreye giren Ukrayna hava savunma sistemin birkaç hüzeyi düşürdüğü de belirtildi. Son bir yere göre Kiev'deki saldırılara bir kişi hayatını kaybetti. Kiev'in ardından Harkiv, Lviv ve Jimitrov'da patlama sesi duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik 83 hüzeye saldırısı düzenlendiğini duyuyoruz. Haber, haber, dünya. Son dakika, Kiev'de peş peşe patlamalar. Apartmanlar ve enerji altyapıları vuruldu. Can kaybı sayısı açıklandı. Son dakika, Kiev'de peş peşe patlamalar. Apartmanlar ve enerji altyapıları vuruldu. Can kaybı sayısı açıklandı. Son dakika haberi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki apartman vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitalik Vichko ekiplerin olay yerine gittiğini belirtti. Saldırıda devreye giren Ukrayna hava savunma sisteminin birkaç füzeyi düşürdüğü de belirtildi. Son bilgilere göre Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. Kiev'in ardından Harkin, Sivil ve da patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi, Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Son dakika, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. İlk bilgilere göre iki apartman vuruldu. Füze saldırıları sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Kiev'e füze saldırıları düzenlendi, iki apartman isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü dedi. Diğer bölgelerde patlamalar oldu. Yerel yetkililer başkent Kiev'in yanı sıra ülkede başka noktalarda da patlamalar gerçekleştiğini bilmiyordu. Patlamaların duyulduğu belirtilen kentler arasında harki, sivi ve yer aldı. Enerji altyapılarına saldırı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kremlin barış değil, iddiaht istiyor. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkede saldırıların gerçekleşmesi üzerine sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşımda bulundu. Rusya, Zelenski'nin G20'deki güçlü konuşmasına füze saldırısıyla karşılık verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? Kremlin itaat edilmesini istiyor. Ama teröristler önünde sonunda daima kaybeder. Başkent yeniden hedefti. Rusya, başkent Kiev'e en son 10 Ekim'de kamikaze drone'larıyla saldırı gerçekleştirmişti. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 10 Ekim'de kent Teşevçenski bölgesinde iki ayrı patlı meydana geldiğini bildirmiş, Halka sığınaklarda kalınması çağrısında bulunulmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü. Hayatını kaybedenler var. şehrin haritasının üstüne giriz. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Rıdvan'ın yeni hocası Victor Pereyla oluyor değerli izleyiciler, evet, yeni hocası Victor Pereyla oluyor, Beştaş'tan son e, sezon başında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası Victor Pereyla oluyor. Giovanni Van one ile yolda ayırmaya hazırlanan Rangers'da ilk aday Victor Pereyla oldu. Rıdvan'ın yeni hocası Victor Pereyla oluyor. Beşiktaş'tan sezon başında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası Vitor Pereira oluyor. Giovanni Van grond ile yolları ayırmaya hazırlanan Rangers'ta ilk aday Vitor Pereira oldu. Brezilya ekibi Jorinkians ile yollarını ayıran Vitor Pereira için İskoçya cephesinden flash bir iddia ortaya atıldı. Rangers'ta koltuğu sallantıda olan Giovanni Van grond ile yolların ayrılması durumunda Vitor Pereira'nın göreve geleceği yazıldı. Sıfır çektiler. Ligde celticin 9 puan gerisinde kalan Rangers, Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekerek başarısız bir performans sergiledi. Giovanni Van grond Stile yolları her an ayırmaya hazırlanan İskoç devi, Vitor Pereira'yı göreve getirecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Manchester United, Ronaldo'yu resmen kovdu. Ana haber bölümümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kimse beklemiyordu. Hemen yanındayken yaptı yapacağını değerli izleyenler. Her Akşener'in hemen yanındaydı. Bir anda kendini yerde buldu. Herkesin yüreği ağzına geldi. İyi Parti Genel Başkanı ve Akşener'in Adana'da ziyaretinde korku dolanlar yaşandı. Akşener ve ekibinin dernek ziyaretinde bulunduğu sırada İyi Parti İl Başkanı Göktürk e, Boyvataloğlu oturduğu sandalyenin azizine uğradı. Boyvataloğlu sandalyenin kırılmasıyla yere düşerken Akşener ve çevrilikle kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşadı. Haber. Haber. Politika. Meral Akşener'in hemen yanındaydı, bir anda kendini yerde buldu. Herkesin yüreği ağzına geldi. Meral Akşener'in hemen yanındaydı, bir anda kendini yerde buldu. Herkesin yüreği ağzına geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da ziyaretinde korku dolu anlar yaşandı. Akşener ve ekibinin dermek ziyaretinde bulunduğu sırada, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu oturduğu sandalyenin azizliğine uğradı. Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla yere düşerken, Akşener ve çevredekiler kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşadı. Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Dernek ziyareti sırasında Akşener'in yanına oturan İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu sandalyenin kırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına geldi. Yere düşen boyvada oğlu büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan boyvada Daoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvada Vadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Akşener'den dikkat çeken sözler, rahatlarını bozmak üzere yola çıktın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çocuklarını gölenler şaştı kaldı. Hangi ara yaptın denimiz Deli ile hafızalara kazındığı Zeynep Tokuş'un çocuklarını görünce şaştı kaldı. Hangara ara yaptığını delirdi. Deli yürek dizisinden Kenan İmrizalı ile başarı paylaşan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş gözleren uzak bir hayat yaşıyor. bir çocuğu olan Zeynep Tokuş yıllara altta meydan Küçük Küçükoğlu'nun doğum günü için çocuklarıyla poz veren Tokuş'un büyük oğlunu görünce şaştı kaldı. Magazin, magazin, güncel. Deli yürek ile hafızalara kazındı. Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaştı kaldı. Hangi ara yaptın? Deli yürekli ile hafızalara kazındı. Zeynep Tokuş'un çocuklarını görenler şaştı kaldı. Hangi ara yaptın? Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Üç çocuğu olan Zeynep Tokuş yılları adeta meydan okuyor. Küçük oğlunun doğum günü için çocuklarıyla poz veren Tokuş'un büyük oğlunu görenler şaştı kaldı. Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım atan ve bu rolde hafızalara kazınan Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş sosyal medyada da iddialı hareketlere imza atıyor. 45 yaşındaki ünlü güzelin 20 yaşındaki oğlu Alt ve kardeşleri sosyal medyayı salladı. 3 çocuk annesi olan ve çocuklarını da gözlerden uzak tutan Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla pozunu görenle bunları hangi ara yaptın? Alp kardeşin gibi 3 çocuğun olduğuna inanamıyorum yorumları yazdırdı. Özellikle boyuna ulaşan oğlu Alp'i görenler kardeşi gibi yorumlarında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> günün videosunda bugün dehşet saçtı. O anlar saniye saniye böyle görüntülerdi. Bursa'da freni boşalan harfiyat kamyonu böyle dehşet saçtı. Bursa'da freni park boşalan harfiyat kamyonu park halindeki hafif ticara aracı, aracı ve 3 kişiye çarparak yaralan, yaraladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. Haber. Haber yaşam. Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı. Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı. Bursa'da freni boşalan hafriyat kamyonu park halindeki hafif ticari araca ve üç kişiye çarparak yaraladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Freni boşalan hafriyat kamyonu park halinde bulunan hafif ticari araca ve üç kişiye çarparak yaraladı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Bozluğan'ın çok konuşulacak Ahmet Necez Sezer sözleri geldi. Eşim başörtülü diye dedi. Bakan Bozluğan'ın çok konuşulacak Ahmet Necez Sezer'in sözleri geldi. Eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bakan Bozdağ, Ahmet ne Necdet Sezer eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanlara davet etti diye konuştu. Haber. Haber. Politika. Bakan Bozdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer sözleri. Eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Bakan Bozdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Mecdet Sezer sözleri. Eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Mecdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bakan Bozdağ, Ahmet Mecdet Sezer, eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündem yaratacak ifadeler kullandı. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili de konuşan Bozdağ, eşi başörtülü diye davet edilmediğini söyledi. Bozdağ, benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti diye konuştu. FETÖ ile ilgili sözleri FETÖ'ye ilişkinde kullandığı cümlelerle ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, o sözler o dönemde söylenmiş sözler. Keşke söylememiş olsaydım. FETÖ'p dinin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen'e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ PD'ye diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun da altında mülkte benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamımın ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı tavırlı davranıyor diyen Adalet Bakanı Bozdağ, Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye raporuna ilişkin de Amerika'da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil dedi. Kimse yargıya emir veremez. Bozdağ, Adalet Bakanı'nın yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez diye konuştu. İdiva. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yakında durulacak o ülke girişerek kolaylaşıyor değerli izleyenler. İki ülke vatandaşları daha heyecanlandıran gelişme yaşandı. o ülkeye pasaportsuz gidilebilecek. Türkiye'de yaşayan vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak, kolaylaştırmak için bir adım daha atılıyor. Halihazırda pasaportla giriş yapılan Bosna Yaştaki yakında geçilecek yeni uygulamayla Kimlik kartıyla geçiş sağlanabilecek. İlk ülke kimlik seyahat anlaşması üzerinde mutabakada vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber duyur yapılacak ve iki ülke arasında yeni bir dönem başlayacak. Haber. Haber. Güncel. İki ülke vatandaşlarını da heyecanlandıran gelişme. O ülkeye pasaportsuz gidilebilecek. İki ülke vatandaşlarını da heyecanlandıran gelişme. O ülkeye pasaportsuz gidilebilecek. Türkiye'de yaşayan vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak için bir adım daha atılıyor. Ali Hazır'da pasaportla giriş yapılan Bosna herseke yakında geçilecek yeni uygulamayla kimlik kartıyla geçiş sağlanabilecek. İki ülke kimlikle seyahat anlaşması üzerinde mutabakat vardı Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber duyuru yapılacak ve iki ülke arasında yeni bir dönem başlayacak. Bosna-Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, Ali Hazırda Bosna-Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi. Mutabakat sağlandı. Türkiye'nin Saray-Bosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna-Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi. Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna hersek işbirliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı. Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, hali hazırda Bosna herseke girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mars'ın Cevusu Oğuz Alper Öksem'den Evip Aksu'ya koyduğu Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekrandayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti. tutuplandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımın sonrası ekipler harekete geçti ve tutuklandı. Eskişehir'de MK isimli kadın Taksim'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada patlama olacağına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından ekipler tarafından gözaltına olan M.K. çıkartıldığı sus ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alana yayma suçundan tutuklanarak cezana gönderildi. Haber. Haber. Güncel. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası ekipler harekete geçti. Tutuklandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası ekipler harekete geçti. Tutuklandı. Eskişehir'de M.K. isimli kadın, Taksim'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada patlama olacağına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımının ardından ekipler tarafından gözaltına alınan MKE, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve yolu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen M.K. adlı kadın, polis ekiplerince takibe alındı. Takip sonucunda ekipler, Gök Gökmeydan Mahallesi Burçin sokaktaki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Tev, İstihbarat, Siber suçlarla mücadele ve özel harekat şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Teröristin kaldığı yerle ilgili çarpıcı sözler tutuklandı. şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. Çıkarıldığı su ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Martıca Oğuz alper öktemden evi pak... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ee, ve diğer haberimize geçiyoruz. Duyunca ağzı açık kaldığı Buket Aydın'ı şaşırttı değerli izleyenler, dünyada yok. Yılmaz Bural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktığı, bu yaptığım dünyada yok dedi. Türkiye'nin efsane teknik direktörler arasında yer alan Yılmaz Bural katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen Yılmaz Bural, Türkiye'nin her yerinde görev yaptığım, nereye gidersem gideyim ben aç kalmam, her yerde ta tanıdığım bir aile var. Neredeyse her takımla görev yaptım ama beklediğim değeri göremiyorum dedi. Spor. Spor. Spor Toto Süper Lig. Yılmaz Bural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı. Bu yaptığım dünyada yok. Yılmaz Bural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı. Bu yaptığım dünyada yok. Türkiye'nin efsane teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Yılmaz Bural. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Birçok konuya değinen Yılmaz Bural, Türkiye'nin her yerinde görev yaptım. Nereye gidersem gideyim ben aç kalmam. Her yerde tanıdığım bir aile var. Neredeyse her takımda görev yaptım ama beklediğim değeri göremiyorum dedi. Bir süre boşta olan Yılmaz Bural, haber bu Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Birçok takımı çalıştırdığını söyleyen Gural, Türkiye'nin kendisine yeteri kadar değer vermediğini söyledi. Buket Aydın'ın ağzı açık kaldı. Çalıştırdığı takımların sayılmasının ardından araya giren Yılmaz Vural. 24 değil, 30 takım çalıştırdı. 38 tane de sözleşme imzaladım Siz yanlış not almışsınız. Ayrıca bu Türkiye değil, dünya rekoru. Bu yaptığımın örneği dünyada yok dedi. Bu sözlerin ardından Buket Aydın'ın ağzı açık kaldı. Yılmaz Vural'ın 30 takım çalıştırdığına inanamayan Aydın, şaşkınlığını canlı yayında gizleyemedi. Evliya Çelebi gibiyim. Vural, Evliya Çelebi gibiyim. Türkiye'nin her yeri hakkında bilgi sahibiyim. Bu ülkenin kasabalarına kadar 81 elayetini gezdim. Türkiye'de aç kalmayacak insanlardan bir tanesiyim. Nereye gitsem tanıdığım var. Türkiye'nin insanı çok güzel ama bana görev vermiyorlar, değerimi bilmiyorlar dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş, F. Bahçe, G. Saray seçimini yaptı. Adını Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünyanın en pahalılarından kilosu 100 bin lira. Bu işi yapan köşeyi dönüyor. Fiyat tutak uçkulatıyor. Dünyanın en pahalılarından kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor. Dünyanın en pahalı bilgiler arasında yer alan safran kilogramı 100 bin liradan alıcı buluyor. 80 bin çiçeklerin ise sadece yarım kilogram üretiliyor. Bir yandan Isparta'nın aksu ilçesinde safran yetiştiriciliği, Üst arazi yükseltildi. Safran, baharat, boya, maddesi, ilaç ve kozmelik sayesinde kullanılır. Finans, finans, ekonomi. Fiyatı dudak uçuklatıyor. Dünyanın en pahalılarından. Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor. Fiyatı dudak uçuklatıyor. Dünyanın en pahalılarından. Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor. Dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı buluyor. 80 bin çiçekten ise sadece yarım kilogram üretiliyor. Öte yandan Isparta'nın Aksu ilçesinde safran yetiştiriciliği 3 dönümlük araziye yükseltildi. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Isparta Aksu ilçesi Koçular Köyü'nde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı. 2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı. Dünyanın en pahalılarından. Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlık bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor. Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor. İlliyap Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Helalicene bu haberimizle birlikte Haber.com ana haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Haber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamına tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye de yakşamlar diliyorsunuz hoşça kalın